Kalabalıklara bakıyor Yüreği sızlıyor ve bize diyor Bu canlar sanki çobansız koyunlar Şaşkın ve perişan halka yalvarır Canlar sanki çobansız koyunlar şaşkın ben ve perişan hakan yalvar. İnsan hasadı toplanacak Fakat azdır hasadı kaldıracak Hakkın hasadına işçiler gerek İşçiler göndersin diye yalvarır. Hakkın hasadına işçiler gerek, işçiler göndersin diye yalvar. İşçiler için yakarın Hararetli dualar edin barın Duada eksik olma bugün yarın Daha fazla işçi için yalvarın Düvada eksik olma bugün yarın daha fazla, fazla işçi için işin, yalvarır. yalvarır.